Kıymetli Hocam, değerli katılımcılar, YouTube üzerinden bizde takip eden değerli izleyiciler, Türkiye Sosyal Bilimler Sistempozyumunun 8. oturumu eğitim araştırmalarına tahsis edildi. Oturum başkanımız Sakarya Üniversitesi İlahiyat Hakiki Kıymetli Hocam, Doçent doktor Hasan Meydan Hocamız, değerli hocam, oturum başkanlarını yürütecekler buyrun hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de bizleri izleyen, youtube'dan izleyen tüm,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 katkı verenlere, e, akademisyen veya işin mutfağında bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi sempozyumlar ancak araştırmacılar o sempozyumlara iltifat ederlerse anlamı buluyorlar. O nedenle bu sempozyumda sadece bu oturumda değil, bu sempozyumun diğer e, oturumlarında da e, tebliğ sunan, dolayısıyla bu sempozyumu aslında var eden tüm araştırmacılara da ben e, şükranlarımı sunuyorum.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 Sunması çünkü önemli güncel bir konu. Giderek e, işte farklılaşan küreleşe, küreselleşen bir dünyadayız ve bu dünya içerisinde çok farklı e, kültürel arka planlardan aileler bir araya geliyor. Bunların çocukların eğitimi çok önemli bir mesele haline geliyor. Dolayısıyla ben çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Günümüze de çok e, güzel bir ışık tutacağını düşünüyorum bu çalışmanın. Bu bağlamda dikkate alarak e, İbrahim şey e, mehtap Başlamacı.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 alakalı olarak nasıl bir ortamda yetiştikleri, dini duygu ve gelişimlerinin nasıl olduğunu merak edip bu şekilde bir çalışma yaptım. Araştırmamızın bu bağlamda temel problemi, alevizyoneriklerden doğan çocukların din eğitimlerine ilişkin ebeveynlerinin görüşlerini incelemek. Bu temel problemle birlikte araştırmada biz şu sorulara cevap aradık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 ben e, bu araştırmayı yaptığımda bir test, bir makale e, mevcuttu. E, bu şey ama Alevi sünni evliliklerinden doğan çocuklarla ilgili herhangi bir araştırma yoktu. Benimki tek e, tek şu anda Alevi sünni evliliklerindeki çocukların din eğitimiyle ilgili o ortamda yetişen çocukların din eğitimiyle ilgili çalışma çalışmam tektir. Yöntemimize baktığımızda e, araştırma, araştırmam nitel araştırma. Ve olgu bilim deseninde yapılandırılmıştır. Kendi e, çalışmanın e, yapısına uygun olarak bu e, model tercih edilmiştir. Çalışma grubu Malatya'da ikamet eden 21 aileden 32 eşten oluşmuştur. E, eşlerin e, bir kısmı, e, yani çoğunluğu e, ikisi birlikte görüşmek istemiş, bir kısmı ise e, şeyde, tek eş olarak Görüşmek istemiştir. Görüşmeyi kabul etmemiştir ki siz de taklit edersiniz. E, yani Sonuçta e, ne diyeyim, toplumda hala önyargısı olan bir konu Alevüs'ün evliliği. E, çok konuşulmak istenmeyen hatta üstü kapanması istenen, belki unutulmak istenen e, bir konu olduğu için e, tabii çok fazla eşe ulaşıp ancak izin aldıklarımızdan kabul edenlerle bu şekilde görüşme yapılmıştır. Eşlerin 17'si kadın, 15'i erkektir. 17'si alevi, 15'i sünnidir. Katılımcılar genel olarak orta yaş grubundandır. Eğitim düzeyleri genel olarak yüksektir. Ee, veri toplama aracı olarak da araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştiren, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yani de, önceden de, bir mülakat de, formu hazırlayıp, de, onu hatta önceden sunup kendilerine görüşmeye kabul ederlerse mülakat yapıp kabul ettiklerinde daha, kabul ederlerse ses kayıt cihazı yoksa not alma yöntemiyle çalışılmıştır. Çalışma grubunun oluşturalçıların çoğunluğu yüz yüze görüşme izin veren çiftlerde ses cihazıyla kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır yön bu şekilde e, sonuçlara geldiğimde ise öncelikle katılımcıların dini yaşantılarını e, bakıyorum yani e, katılan e, eşlerin dini yaşı e, kendilerinin dini algıları dini yaşantıları e, genel anlamda nasıl e, onun bir etinlemesisinde yapma açısından Katılımcı eşlerden 27'si kendisini inançlı olarak tanımlarken 5'i inançlı olarak tanımlamamıştır. İnanç e, kısmını yani kabul etmiyorum şeklinde işaretlemiştir. Görüşme yapılan eşlerin evlenmeden önceki dini yaşantıların nispetinde yeni kurdukları ailedeki yaşantılarında da dine yer verdikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle farklı meslekten biriyle yapılan evliliğin eşlerin dini yaşantılarını çok fazla değiştirmediği anlaşılmaktadır. Yani birbirlerine etkileme konusunda çok bir şey yok. Yani etkileme yok. Öncesinde nasıl yaşıyorlarsa aile ortamına da bunu aktarmışlardır. Pardon.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 Alevi eşlerin nazarında genellikle inanç ve ahlak boyutuyla yer alırken sünni nazarında ise inanç ibadet ve ahlak unsurlarıyla bir bütün e, şeklinde değerlendirilip yer aldığı anlaşılmaktadır. E, burada da e, şunu görüyoruz. Alevi eşler e, dine genelde ahlaki boyuttan inanç boyutundan ve ahlaki boyuttan yaklaşıyorlar. Buna vurgu yapıyorlar. E, sünni eşler ise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 olumlu yaklaşmaktadır. Ee, yani sadece e, işte İslam dinini e, veya sadece e, Sünni e, şey o mezhep ağırlıkta değil de e, diğer dinler de öğretilsin veya e, kendi inançları da öğretilsin. E, ama ailedeki e, eğitme hepsi olumlu bakmakta ve ailede başladığına e, dair vurguyu da yapmaktadırlar.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 Sünni olan eşe mi? Bu konuda çocuk herhangi bir ayrım yapmıyor ki zaten belki çocuk onun ayrımının farkında bile değil. Aile çocuğu belli bir şeyde yetiştirmediği için, baskın bir anlayışta yetiştirmediği için, serbest bıraktığı için belki çocuk bunu farkında değil. Görüşülen eşlerin çoğunluğu kendilerini çocuklarının yönettikleri ile ilgili soruları cevaplamada yeterli görmektedirler.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 Okul çağıyla ile birlikte bu tarz aileden gelen çocukların dini gelişim ve eğitimlerine olumlu katkısı olacaktır. Ben sunumum kadar da teşekkür ederim. Ben teşekkür Hoş. ederim. E, Mehtap Hocam, çok e, vakti çok güzel kullandınız. E, değerli toplu bir şekilde bizlere konunuzu sundunuz. E, o yüzden de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok önemli bir konuyla ilgili çok böyle spesifik, çok güzel sonuçlar ve öneriler de getirdiniz. Onlar için de gerçekten ben de teşekkür ediyorum tekrar. Ee, tabii birkaç husus benim mesela dikkatimi çeken nokta oldu. Özellikle sizin sunumunuzda. Yani tek çalışma dediniz. Halen tek çalışma mı? Bildiğim kadarıyla hani evet, bu baya bir eski, kadar. yani şey, düzenin zaman geçen bir çalışmaydı. Halen evet, tek evet. mi, hala yapılmadı mı?